Evet birkaç gündür ekonomik sınıftaki ürünler üzerinde durduk. Özellikle Vestel markasının ve Mehmet Atmaca elektronik üretimleri üzerinde durduk. Çünkü şu son zamanlarda hepimizin ekonomik durumu ortada. Mümkün olduğunca daha makul fiyatlar ile daha etkili sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hepimizin mücadelesi bu yönde oluyor. Fakat yine de durumu biraz daha iyi olan ve ya Adem Elbacı şu kadar bütçe ayırabilirim. En azından bir tık daha iyi olsun diyen tüketiciler için de bugün bir uzun zamandır da kendisinden bahsetmediğimiz TCL markasına yer verelim istedik. Aslında yine burada sevgili Umut kardeşim ön ayak oldu. Teknoseverden sevgili Umut bu televizyonu yakalamış. Hatta bugün bir enteresanlık oldu. Umut beni bilgilendirdiğinde 8100, 8200 bandlarında demişti, yanılmıyorsam. Bu televizyon için ben de yine hani elimde bir ekran görüntüsü bulunsun anlamında girdiğimde Baktım bugün gitti gidiyordu 7.999 liraya gördüm. Şimdi neden bahsedeceğiz biz? TCL 55C728 model, 140 ekran, ultra HD, kuantum panel, Android ve en önemlisi de 120 Hz panel sahibi bir üründen bahsedeceğiz. Şimdi uzun zamandır biz böyle hani televizyon dünyasında 100 Hz diye geçiyor bu durum. Fakat hani güncel olarak da artık dilimiz işte 50-60 Hz, 100-120 Hz bantlarında gidiyor geliyor. Normalde televizyon dünyasında... 100 Hz diye geçse de televizyonun paneli ve donanımı 120 Hz'i destekliyor. E, Mediatek 9515, 3 GB ROM, 32 GB RAM bellek dediğimde aklıma hemen kim geliyor? Sevgili Emmi geliyor, tavsiye forumundan sevgili Aladdin abimiz geliyor. Neden? Çünkü e, ekonomik üretim yapan firmaların işte biz hep hani 3-1.5 diye biraz böyle espri yapıyoruz, dalga geçiyoruz demek istemiyorum ama yani işte 1.5 GB RAM ile televizyon mu olur Android mi olur kardeşim şeklinde bir isyan söz konusuydu. İşte 4 GB, 6 GB gibi kapasiteler olan televizyonlardan bahsetmiştik. E şimdi onunla kıyaslayınca burada 3 GB RAM bellek ve 32 GB ROM bellekten bahsedince e bu televizyonun farkı bir tık daha anlaşılıyor diye düşünüyorum. Tabii bunun kullanılabilir alan kısmı yine tartışmaya açık. O ayrı konu. Umut'un özellikle üstünde durduğu konulardan birisi Android 11 olmasıydı. Genel olarak Android 9 ile geliyor sınıfı öyle söyleyeyim. HDMI 2.1 sayesinde 120 Hz desteği diye yine sevgili Umut vurgulamıştı bu televizyonla ilgili. Ben birkaç gündür güne Umut'la başlıyorum ve aramızda da sürekli şöyle bir konuşma geçiyor. Umutla ben uyanmadım, çayımı içmedim, ben gidiyorum balkona bir çay içeyim, bir kendime geleyim şeklinde. O esnada biz Umut'la yazışıyoruz işte yani cihazın kritiğini yapıyoruz. Hatta sevgili Umut'a dedim ki sen ne düşünüyorsun cihazla ilgili. Hani sınıfındaki ürünlerle kıyaslayacak olursak donanım olarak yukarıda. Fiyat olarak aşağıda diye de değerlendirdi kendisi. E, Umut'un fikirleri bu anlamda benim için önemli dostlar. Teknoseyir ailesine de selam olsun buradan. Gelişmiş şekilde düşük, giriş gecikme seviyesini sağlayacak özelliklere sahip. Onları da mümkün olduğunca artık ha, buralarda altyazı olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Çünkü bu ürün biraz zengin detaylara sahip bir ürün. Her birisini sizlere burada ben kalem kalem anlatmaya kalkarsam video haddinden fazla uzun olacak. O yüzden cihazın teknik donanımlarını açıklamalar bölümüne yazacağım. Vurguladığım noktalardaki ince detayları da yine ekrana yazı olarak aktaracağım sizlere. Yine Umut'un üzerinde durduğu Onkyo Partner desteği vardı. Onkyo Partner destekli 2x10 Watt bir ses çıkış gücüne sahip bu televizyon. Speaker Box'ımız var bu cihazda fakat subwoofer göremedik. DTS HD destekli, Wi-Fi ve Wi-Di desteği yine bu cihazda var olmakla birlikte Bluetooth 5.0 desteği mevcut üründe. Sesli komutu ikili diye not almışım çünkü hem dahili bir mikrofonu söz konusu hem de kumandadan en azından özellikleri bu şekilde olduğunu söylüyor. 4 HDMI 1 USB portu söyleyeyim ama bunun haricinde diğer portlarda işte anten girişi gibi portlarda mevcut üründe. HDMI 1.4 ve 2.1, HDCP ise 1.4 ve 2.2 destekli olarak çalışıyor. Şimdi cihazın 8000 lirayla kıyaslandığında genel özellikleri gayet iyi olmakla birlikte aynı zamanda bizim ilgilendiğimiz, ağırlıklı ilgilendiğimiz panel teknolojileri, aydınlatma teknolojileri de var biliyorsunuz. Fakat bu noktaya gelince ben tabii şöyle teknik detaylarda bir şey gördüm ki hoşuma da gitti yalan değil. Adem Elbacı çok uzun zamandır özellikle 2015 ve sonrası üretimler için size ısrarla diyor ki yeni alacağınız Teknolojiler yani televizyon dünyasından bahsediyorum. Ortalama 5 yıl ömür biçiyorum ben bunlara ki çok fazla da isyan ediliyor. Çok fazla itiraz ediliyor buna. Adem Elvacı canım olur mu öyle şey? Biz 5 yıl kullanacağız diye mi 10.000 bin lira para veriyoruz bu televizyona diyen çok dost var. Fakat evet 5 yıl kullanmak için ödüyorsunuz bu parayı. Yani yapacak bir şey yok. Peki Adem Elvacı bunun somut verisi nerede? Haklısınız. Adem Elvacı genel olarak somut veri olmadan konuşmaz. Fakat bunda somut size aha size bilmem ne kaynağı diyemiyorum. Fakat çok ağırlıklı olarak uzun yıllardır zaten bu sektörün içindeyim biliyorsunuz ve belli aralıklarla ben anketler de düzenliyorum insanlara. Diyorum ki en son ne zaman televizyon aldınız, İşte televizyonlarınız kaç senede bozuldu şeklinde anketler de düzenliyorum. Her şeye geçtim. Benim mesleğim bu dostlar biliyorsunuz. Mesleğim bu olduğu için önüme gelen ürünlerin kaç yaşında olduğunu da görüyorum. Yani hangi markadan isterseniz isteyin. Sony'si, Samsung'ı, LG'si, Philips'i yani hiç fark etmeksizin dostlar. Ortalama... 5 yıl içerisinde satın aldığınız televizyonları artık kullanamaz hale geleceksiniz. Gerek arıza yaptığından dolayı, gerek yüksek maliyette arıza yaptığından dolayı ve gerekse 5 yıl sonra gelen veya gelecek olan bir teknolojiyi bugünün üretiminin donanımının karşılayamayacak olmasından dolayı. Örnek televizyonun çalışıyor mu? Adem Elvacı bozulacak demişti, bozulmadı. Hala çalışıyor. Ama YouTube yok. Netflix'te de desteklemiyor. Zaten eksen bu televizyon çıktığı zaman da yok. Abi... İşte 1, 2, 3 saydıkça sayıyorsun eksikleri. Evet televizyon mu televizyon bir şey gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama günün ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Hayır. Dün bana bir dostumuz ulaştı. Regal'den bundan 2 sene önce satın aldığı bir televizyonla ilgili ya Adem Elbacı ekseni ne yapacağız biz şimdi bunda diyor. E hiçbir şey yapamayacaksın. Nedenini de söyleyeyim size. Ben bundan 3 sene önce alınmış Toshiba televizyonuma Netflix'i bir şey yapabildim mi? Yapamadım. Vestel'e defalarca yazdık. MB120 anakartlı ürün. Ya arkadaş yani... 3 yaşında bir televizyon ya. Netflix'in bunda olmaması kaldı ki. Biz bu mevzuyla ilgili neredeyse bir sene önce görüştük. Vestel'le. Yani Vestel'in biz buna bir şey yapamamayız, ceva yapamayız cevabı bir sene önceydi. Yanılmıyorsam 2 hafta kadar önce aynı konuyla ilgili bir tüketiciye ulaştı. E Adem Elim Hoca Vestel bana böyle böyle söylüyor. Ne yapacağız buna dediğinde. Kendisine cevabım. vallahi bana da öyle öyle söylemişti. Yapacak bir şey olmuyor demiştim. Demek ki hala aynı konu devam ediyor. E şimdi benim televizyon çalışıyor muydu? Çalışıyordu. E ama ben Netflix abonesiyim. Gösteriyor muydu? Hayır göstermiyordu. Şimdi ihtiyaçlarla paralel bazı durum. O yüzden ben size ortalama 5 yıl kullanacaksınız dediğimde bu illa 5 yıl sonra cihazınız çatlayacak patlayacak anlamına gelmiyor. Evet ömür anlamında hala çalışıyor olsa da bundan 5 yıl önce o cihazın led barları size böyle görüntü veriyorken e, aradan geçen 5 yıl sonra led barlar öldüm dün öldüm de bugüne kaldım şeklinde Işık veriyor olacak. Tabii ki 5 yıldır aynı ekrana bakıyor olduğunuz için siz bunu fark etmiyor olacaksınız. Bu ayrı bir konu. E, tamam Adem Elbacı bu kadar detaya niye girdin? Niye girdiğimi söyleyeyim. Buradaki marka dahi ekran ömrü diye de yazmış. 30.000 saat vermiş. 30.000 saati şöyle bir bakıyorsunuz 1250 gün yapıyor. 1250 günde ortalama 3.4 yıl yapıyor. Adem Elbacı 24 saat bir televizyon seyrediyoruz. Bir gün 24 saat. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Fakat 24 saat olmasa da takriben hemen hemen bir evinde televizyonlar günde 16 saate yakın açık. Hele benim evimden bahsediyorsanız benim evimde televizyon işte gece 2'de 3'de ben uyuduğumda kapanır. E, sabah 9'da falan açılır veya 10'da açılır. Ben uyuyor da olsam o orada mutlaka tımbırdıyor. Tamam Adem Elberci sen kafayı yemişsin istisnasın e, ama genel olarak bakacak olursak 16 olmasın 15 saat rahatlıkla bugün ülkemizde her insanın evinde televizyon rahat rahat çalışıyor. Neden? Çünkü ben ee, kullanım alışkanlıklarını da biliyorum. Neden? Çünkü yıllarca ama yıllarca tüketicilerin evlerine girdim çıktım. Mesleğim gereği. Ben bir çamaşır makinesi arızası için eve gidiyordum. Biz mutfakta çamaşır makinesiyle ilgileniyorduk. Fakat salondaki televizyon çalışıyordu. Neden? Çünkü müzik çalıyordu orada. Hani böyle bir genel kullanım alışkanlığı da söz konusu. Dolayısıyla 24 saat üzerinden 3.4 yıl yapıyorsa 15 saat üzerinden hesaplayın. Yine Adem Elbacı'nın söylediğine gelmiş oluyorsunuz. Aslında bu demek oluyor ki bir firma dahi resmi olarak Adem Elvacı'nın beyanını artık kabul etmiş durumda gibi görünüyor. Ben de zaten size illa çatlayacak patlayacak demedim. Ortalama 5 yıl ömür var dedim. 3 yıl sonra mı bozulur? 4 yıl sonra paneli arıza yapar? Ki yine dün görüşme yaptığım bir sevgili arkadaşımla yaşadığımız diyalog gibi. Abi televizyon 9000 bin lira, panel 12 bin lira istiyorlar. O da ayrı bir işleyeceğimiz video konusu ki bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'yla hala daha bu konuları sonlandırabilmiş değiliz. Hala başvurularım değerlendirme aşamasında hala bunlara somut bir cevap alabilmiş değiliz. Çünkü ben bu durumu Ticaret Bakanlığı'na ilettim. Dedim ki firmalar bu işi art niyetli olarak kullanıyor. Yedek parçaya yok demesinler diye Televizyonun kendisinden daha pahalı fiyat bildiriyorlar. Neredeyse fabrikasında tüketiciye özel üretimin maliyetini tüketiciye yansıtıyorlar. Lojistik de dahil olmak üzere. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine güya karşı gelmemiş oluyorlar gibi bir durum söz konusu. Evet neyse. Netice itibariyle ortalama 5 yıl ömür konusunda da mütabık olduğumuza göre şu panel ve aydınlatma sistemlerine bir bakalım. Televizyonun üreticisi TCL. Panel markası China Star Opto Electronics Teknoloji. Aslında bu da zaten kendi panelleri. Fault panel diye not almışım kendime. Direct LED tabi fault olunca direct LED oluyor. Neden? Full Array Local dimming anlamına geliyor fault panel. Şimdi burada hatırlar mısınız birkaç önceki videomda veya önceki videolarımda hangisini hatırlamıyorum. Size LED barların çiplerinden bir süredir bu çiplerin adetlerinden bahsediyorum. Ve bunlardan bahsederken de sizlere dedim ki bakın bu bilgileri ben kademe kademe size aktarıyorum. İlerleyen zaman diliminde bu bilgiler size lazım olacak demiştim. İşte buradan önümüze örnek bir fault panel geldi. Ve bu fault panelde biz doğal olarak bu cihaza kaç tane çip olduğunu bilmek istiyor olsak da bilemiyoruz. Çünkü firma böyle bir bilgi paylaşmamış. Sadece 1296 bölge diye böyle bir bilgi paylaşmakla yetinmiş. Adem Elbacı bu Falk paneli biraz açar mısın? Nedir bu mevzu? Ne işimize yarayacak derseniz Aslında sistem gayet basit Benim odada çok dağınık ama Nasıl yapsam? Şuradaki Hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Şöyle bir şey göstereceğim size Artık ne kadar gizleyebilirsem bilmiyorum Şöyle yapalım Burada gördüğünüz Bir televizyon paneli Orada gördüğünüz o parlak şeyde de takdir edersiniz ki bir ışık Ben bunun üzerine Gideyim bir tişört alayım gelin bir saniye Evet bakın siz sürekli ışık kaynağı olan bir materyalin yani Backlight Unit'in önüne ne getiriyorsunuz? Bir panel getiriyorsunuz. Bu panelin üzerinde de belli başlı valfler var. Nedir bu valfler? Liquid Crystal Display dediğimiz o küçücük valfler. Yani onlar açılırsa ışık geçiyor, açılmazsa ışık geçmiyor şeklinde. Şimdi karanlık bir sahne olduğunu düşünün burada. Karanlık sahnenin olduğu yerde diyelim ki çok karanlık bir gece sahnesi ve burada ay var. Şimdi size ne lazım? Sadece ayın olduğu bölümdeki ledleri yakmanız lazım ki geri kalan taraf tamamen siyah olsun. Hatta şöyle yapalım. Şurada şurada ay olmuş olsun. Bakın normalde sizin sadece o yuvarlığın arkasındaki ledleri aydınlık bırakıp geri kalanın tamamını kapatmanız gerekiyordu. Peki mevcut sistemde nasıl ilerliyor? Dönelim. Mevcut sistemdeki ilerleme şekli ise Panelin ışığı hala devam ediyor, komple. Orada aydınlık devam ediyor. Fakat ne oluyor? Ön taraftaki likit kristal display'lerin valflerini kapatarak, yani valf kapatıyorsunuz, ışığın geçmesini engelliyorsunuz. Işık var, ışık yok. Işık var, ışık yok şeklinde. Sadece valfleri kapatıyorsunuz. Fakat likit kristal display dünyasında bizim ışık sızması dediğimiz konu aslında bu temel olarak. Birleşen iki kristalin arasından sızan ışıktan bahsediyoruz biz normalde. Fakat son dönem üretilen televizyonların üretim maliyetlerini düşürmek adına atılan bazı hareketler nedeniyle sağından solundan bildiğin ışıkların sızması nedeniyle artık insanlar ışık sızması olarak onu kabul ediyorlar. Aslında teknik terminolojide asıl ışık sızması likit kristal display'lerin arasından ışığın sızmak zorunda olması nedeniyle işte gece karanlığının tam olarak vurgulanamaması konusu. Bununla ilgili de örnek bir fotoğraf. Mesela tam siyah olması gerekirken ekranın füme renginde olmasının asıl sebebi bu. Peki gelelim bu 1296 bölge konusuna. İşte burada firma size diyor ki ayın tam anlamıyla arkasındaki yuvarlığı olmasa da ona yakın olan bölgeleri lokal olarak o da ne olur işte karecikleri birleştirin. Hani böyle kareciklerden bir yuvarlak yapmaya çalışın. Olduğu kadarıyla şey gibi düşünün. Pixels diye bir film vardı. Eskiden bir komedi filmiydi. Oradaki piksel gibi düşünün mesela. Aa, oradaki her bir karenin yuvarlığı meydana getirmesinden or e ortaya çıkan yuvarlak. O kadar yani. E şimdi burada orada tam anlamıyla bu yuvarlığı yakalayamayacağınızdan dolayı bölgesel olarak ona en yakın olan ledleri aktif bırakıyorsunuz geri kalan ledlerin tamamını kapatıyorsunuz. Böylece lokal dimming denilen uygulamayı yapıp tüketiciye gerçek gece karanlığında güzel bir ay resmi sunmuş oluyorsunuz. İşte fault panelin bize sunduğu avantaj bu. Peki burada işte her zaman söylediğimiz çip sayısının çokluğu neyi ifade ediyor? Çip sayısı ne kadar çok ise lokal dimming de o kadar başarılıdır. Peki mini led teknolojisi neden geldi zannediyorsunuz? İşte bu az önce bahsettiğimiz bölgesel karartmalarda daha küçük çipler haline gelip daha yakın karartma yapabilmek. O normal ayda etrafından yine de ışıklar sızıyor. Fakat mini de bu artık minimalize edilmiş duruma geliyor. 3840 x 2160 çözünürlük ve 5000 bölü 1 tipik kontrast oranına aynı zamanda da 1,07 milyar renk desteğine sahip olan bu panel 8 bit artı hi şeklinde geçiyor. Ee, normalde tam gerçek 10 bit panel değil. Hani nasıl biz diyoruz ya e, donanımsal 120 Hz yazılımsal 3000 Hz diyoruz ya. Aslında burada da durum bundan farklı değil. 8 biti donanımsal 2 biti yazılımsal olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu da. HDR artı Dolby Vision desteğimiz var. Bunun yanı sıra ben yanına bir şey yazmışım. Kendi el yazımı okuyamadım. Bu ne demek ki acaba? Vallahi okuyamadım. Ne olduğunu hatırlarsam yazarım mutlaka. İlginç. Orada el yazımın çok çirkin olduğunu daha önce de söylemiştim size. Şimdi şurada aynen benim bu monitörde olduğu gibi kandela da bir problem var. Kandela bölü metrekare konusu nedir? İşte metrekareye düşen ışık miktarı, ışık birimi sayısı şeklinde düşünün. İşte burada kandela bölü metrekare diyoruz biz ona. Burada kandela bölü metrekare değeri olarak 330 verilmiş. Aslında normal şartlarda bu panellerde biz 400 ve hatta 500 nitslere kadar bunu destekleyen cihazlar ve paneller olduğunu da biliyoruz. Burada o ben düşük kalmış diyebilirim ki benim bu panelde de yok şu monitör müydü? İkisinden biriydi unuttum. Bunlarda da aslında 3. nits'ti. Evet Acer monitörümdeydi. Umut hatırlıyordur onu muhtemelen. Acer monitörümde de nits değeri düşüktü. Fakat satın aldığım günden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Evet düşük fakat benim bütün ihtiyaçlarım karşılıyor. G2G değerimiz 6.5 milisaniyeymiş. DCI değerimizi renk algoritması olarak %93, sRGB ise %98 oranında destekliyormuş. Yapı tipinden bahsedecek olursak size, normalde hatırlarsanız ben bu terimi ilk size Regal'in 752U modelinde kullanmıştım. Çünkü Vestel o zamana kadar bu yapı tipini kullanmamıştı. Acer Unipec Optronix'in yani AU panelin AMVA3 dediğim bir yapı tipini kullanmıştı panel olarak. İşte orada AMVA'di. Burada aslında AHVA diye bir teknoloji var ama bu AHVA değil. Bu HVA yani HVA yapı tipinde temel olarak aslında yine tabanı vertical alignment olan bu panelde HVA olmasının avantajı e, gelişmiş hiper görüntüleme açısı verebiliyor olması. Bu bize ne anlam ifade ediyor? Şu fotoğrafta gördüğünüz hani o merkez dışı kontrast sapması dediğimiz durumu bu panel tipinde böyle görmüyorsunuz. Yani evet bir sapma oluyorsa da bu sapmanın sizin hissetme oranınıza bakacak olursak %4'lerde, %5'lerde diyebiliriz o şekilde. HVA yapı tipinde bu panel size ciddi bir avantaj sunacak. Kuantum panel olmasıyla birleşince hakikaten yan açılardan da sizi oldukça tatmin edecek bir sonuç verecek ürün. HVA yapı tipinin yanı sıra e, parlama önleyici katman seviyesi %2. Yine ben karşıya bakacağım ve yine şuraya o fotoğrafı koyacağım. Parlama önleyici katman derken şunu anlatmaya çalışıyoruz size. Gün ışığında evinizin penceresinden yansıyan ışığı televizyonunuzun panelinde görebilme olasılığınızın oranından bahsediyoruz. Yani bu aslında buradaki değer ne kadar düşükse sizin için o kadar kötü anlamına geliyor. E bu da %2. E benim burada gördüğüm en yüksek değer %5.5 yani muydu öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani %2 de aslında bir gün ışığında ekranda yansıma görebileceğiniz sonucuna varıyor. 80 PPI bilgisini paylaşalım. 3H dediğimiz sert katmanda 3H boyutunda. Tekrar edelim bu 3H, 2H dediğimiz veriler aslında 1'den 9'a kadar giden ve bizim televizyon dünyasında bugüne kadar 3 üstünde görmediğimiz. Yani 3H'in üstünde bir sert katman bugüne kadar biz görmedik. Yine bizim için en önemli konulardan birisi neydi? Çip sayısıydı. Bu cihazda kaç adet çip 10 film var diyecek olursak ilginç ve şaşırtıcı bir şekilde bu cihazda 16 adet çipon film söz konusu ki bu çok çok çok çok çok iyi bir rakam. Şimdi televizyon fiyatıyla da kıyaslayacak olursak aslında tüketicilerin hakikaten beklentilerini oldukça karşılayabilecek bir ürün. Buradan da anlamışsınızdır ki bir ama gelecek. Ama işte buradaki amamız Bilcon'dan geliyor. Bir türlü hala Bilcon'la anlaşamıyoruz. E, Tabi anlaşamıyoruz derken bu sanki taraflar görüşüyor da anlaşamıyor gibi olur ama öyle bir şey yok. Zaten hani Bilkom bizi muhatap olarak da görmediği için biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz gibi bir durum oluyor. Hatta şöyle bir bilgi paylaşayım size. Marka danışmanımız Erinç Aşıcıoğlu kendileriyle irtibat kurmaya çalışmasına rağmen bir defa doğru düzgün ulaşabilecek bir yer bulamıyor. Ulaşabilecek bir yer bulamıyor olmasının yanısını bulsa da zaten oradan çok olumlu sonuçlar alamıyor. E, ya da erken zamanda alamıyor. Bazen günler bazen haftalar. Ben işte Erinç'te belli aralıklarla görüşüyoruz. Nasılsın? İyi misin? Şu i̇şte şunda şöyle bir gelişme oldu. Bunda böyle bir durum var. Şu firma seninle görüşmek istiyor. İşte bu firma şu ürünü yollamak istiyor. Ama işte anlaşamadığımız firmalar oluyor. Neden? Çünkü ürün göndermek istiyorlar ama yanında ürünle ilgili işte bazı özellikleri söylememizi istiyorlar. Ben de diyorum ki ya arkadaş o özellik var ise ben zaten söylerim. Yani firma bunu dayatıyorsa o başka bir şey çıkartır ortaya. Bu da benim yapacağım şey değil diyoruz. Anlaşamıyoruz. İşte Erinç sağ olsun firmayla bizim aramızda ezilip duruyor garibim. Ama onun da işi o. Yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla sevgili Erinç ile konuşmalarımızda bana bu bilgiyi verdi. Mesela dedi ki Adem abi böyle böyle bir durum söz konusu. Hani Bilkom bu yönde bir çalışma yapmıyorlarmış. istemiyorlarmış da dedi. E, tamam dedim. Bizim için bir sıkıntı yok. Sadece şöyle bir durum var. Biz Bilkom'un yani uzlaşmaz tavır da yanlış bir cümle olabilir bilmiyorum da. Yani nasıl anlatayım? Burada ticari bir çıkar yok. Bir para istenmiyor, talep edilmiyor. Karşılığında hediye istenmiyor. Sadece diyoruz ki ya bakın belli başlı firmalar var. incelemek üzere, üzere ürünlerini gönderiyorlar. Hani siz de ürün gönderebiliyorsanız seviniriz. Ürün önerize en azından miş mış diye değil de hani bizzat kendi elimizde dokunup kendi gözümüzde görelim. İnceleyelim sonra sizin yetkilileriniz, yetkili servisiniz gelsin televizyona alsın, paketlesin, size geri göndersin diyoruz. Ya biz bununla ilgili ücret istemiyoruz, hediye istemiyoruz, yolladığınız cihaz bizde kalsın demiyoruz. Ama nedense bir türlü buna e, Türkiye'ye giriş yaptıkları günden beri yanaşmıyorlar. Kendi takdirleridir biz bir şey demiyoruz. Yani Erinç çok uğraştı ki Erince ben söylemiştim. TCL ise uğraşma boşuna. Yani biraz kibir kat sayıları yüksek gibi geliyor bana demiştim. Ya bunun dışında da benim için en önemli ama, bakın en önemli ama şu servis yapılanması. Bu konuyla ilgili de bilgi talep etmemize rağmen yine ısrarla bununla ilgili de bilgi alamıyoruz. Biz ancak sahadan teknik servis olan dostlarımızın bize verdiği bilgi kadarıyla duyum olarak bakın kesin bir şey söylemiyorum. TCL markasını ben en çok ne konuda eleştiriyordum? Kardeşim işte üreten bilmem kim, satan bilmem kim, alan bilmem kim, getiren bilmem kim, güvence veren bilmem kim, servisi bilmem kim, evine mi evime gelen bilmem kim diyordum. Yani buradan başlayan döngü ya bir türlü son bulmuyor arkadaş. Sen kimsin, ben bilmem ne etkidiriyorsun. Sen e ben bilmem ne, sen ben ya bugün biz Vestel'de Gidip Vestel'den bir televizyon aldığımızda biliriz ki muhatabımız Vestel'dir. Evimizde de Vestel'in servisi gelir. Bitti aga olay bu kadar ya. Bu işte. Yani buna bakıyorsun markası başka, getiren başka, götüren başka, güvenceyi veren başka, servis yapılanması konusunda destek sunan şirket başka, servis başka evine gelen başka. Biz başından beri buna itiraz ettik. Dedik ki kendi kitlemize, bize inanan, güvenen, bizi seven dostlara bu koşullar altında biz TCL markasını öneremeyiz dedik. Önermedik de zaten. Ha ben ürün iyi mi? Bakın bir daha söylüyorum LG'de olduğu gibi. Nasıl LG için LG kraldır, güzel markadır, çok severim ama aldırmam çünkü servis yapılanması berbattır diyorsam TCL için de arkadaş yani teknolojik özellikler ortada. Şimdi biz bugün bu özelliklerde bir televizyonu arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Ben buradan Vestel'in yetkililerine de sesleneyim. Allah aşkına şu özelliklerde bir televizyonu ya ne olur ya ne olur siz yapın da 3 yıl garantili ve Vestel'e güvenerek gözü kapalı alalım. Gözü kapalı aldıralım vatandaş şu televizyonu artık. Yani öte yandan bakıyoruz. Bu tarafta televizyon güzel ama satış sonrası hizmet konusuna bakıyorsunuz. Yani ne muhatabınız belli, ne sizi dikkate alan bir taraf var, ne servisin kim olduğu belli. <gülüyor> hizmetler diye bir şirketle çalışıyorlardı. O şirkette kendi bünyesindeki işte yani o servis dostlar da darılmasınlar bana ama hani bu biraz şeyle paralel oluyor. Verdiğin parayla aynı doğru orantıda bir Kalite bekliyorum ben satı sonrası hizmet olarak da. Şimdi ben bugün 2000 lira para verip satın aldığım bir televizyondan aldığım teknik servis hizmeti ile 22.000 lira para verip satın aldığım bir televizyondan aldığım teknik servis hizmet kalitesinin aynı olmasını kabul etmeyen kesimdenim. Evet bu görüşlerim eleştiri alacak biliyorum. Hizmet eşittir, hizmet haktır diyeceksiniz doğrudur. Fakat kapitalist dünyada işler öyle ilerlemiyor. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ben de karşı çıkıyorum ama öyle olmadığını bildiğim için kabullenmiş durumdayım. E, dolayısıyla ben şimdi 10 bin lira para vereceğim. Bir tane TCL televizyon alacağım. Fakat benim evime gelen televizyonu hayatı boyunca görmemiş 15 metrekare dükkanı işleten bir dostunuz olacak. Şimdi Adem Elbacı akıl kafadadır, dükkanda değil diyecek olabilirsiniz, haklısınız. Fakat öyle olmuyor dostlar o işler. Bu işler biraz... Altyapı işidir. Bu işler biraz yatırım işidir. Bakın FC Europe firmasında ben Midea markasına, e, e, Fujitsu General markasına hizmet veren yetkili servis dostları gördüm. Ya verdiğin para alt üstü 5 bin lira, aldığın kıytırık bir tane klima diyorsun. Abi adam sana o hizmeti vermek için ya yaklaşık 900 bin lira para verip yatırım yapmış. Bir tarafa bakıyorsun adam milyon lira yatırım yapmış, o da sana gelecek alt üstü bir tane klima takacak. Öbür tarafa bakıyorsun adamın hiçbir teknik vasfı yok, hiçbir teknik yeterliliği yok. Sadece bir şirketin bünyesinde ne bileyim Kezban marka bir ütünün yetkili servisiymiş bu arkadaş. Ha bu bizim listemizde zaten tamam ona da verelim bir tane servisi denmiş. Öyle ilerlemiş mesela işler. Ben de diyorum ki ya ben bu televizyonu satın alacaksam benim evime gelecek teknik servisin böyle bir servis olmaması lazım diyorum. Fc Europe tüketicisine nasıl değer vermiş bu kalitede bir servis hizmeti kurmuş ise... TCL'de marka olarak aynı kalitede bir servis hizmeti tüketicisine sunsun istiyorum. Ve diyorum ki ya arkadaş böyle bir duyum var. Ben erinç'e rica ediyorum ben artık ya hakikaten vakit olmadığı için kendim koşturamıyorum, kendim yetişemiyorum Dolayısıyla marka danışmanı olan sevgili aşıcı Aşıcıoğlu'ndan rica ediyorum. Mesela TCL işini zaten beklentim olmadığı ve reddedeceklerini de tahmin ettiğim için erinç'e verdim al dedim madem yaparım diyorsun al yap bakalım yapabilecek misin dedim. E olmadı. E, olmadı neden bu erinç'ten dolayı değil. TCL'in, Bilkom'un olaya bakış açısından dolayı olmuyor. E şimdi bu koşullarda dostlar ben de size diyorum ki mal bu, hizmette o. Takdir sizin. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.